Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıları izleyicilerimiz. Evet, EKPSS sınavından çıkanlar 2022 KPSS sınavına girmeli mi? Başlığımız bu. Hemen hiç lafı uzatmadan söyleyeyim. Girmelisiniz kesinlikle bu sınava. Yani önünüzdeki her seçeneği değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani... Artık e, bu devirde, yani e, ekmek, yani aslanın midesinde, midesinde de değil artık, midesinden böyle kuyruğunda diyelim, yani e, öyle söyleyelim. Bir de bu e, EKPSS sınavına giren arkadaşlarımız, yani daha bilgiler taze, çok hazırlandınız vesaire falan. Yani e, KPSS sınavına girdiğiniz zaman arkadaşlar e, kaybetçiniz hiçbir şey yok. Yani sadece bir başvuru ücreti e, vereceksiniz ve burada da e, direkt başvuru hakkınız var ve bilginiz var. Neticede ya bakarsınız, e, yani tercih yaparsınız yaparsınız bakarsınız çıkar. Nasip yani e, bunu e, bilemeyiz ama şu an e, ne olursa olsun e, arkadaşlar yani e, şu anki bilgileriniz e, KPSS sınavında işe yarar. Yani onu size e, mutlaka ve mutlaka söyleyeyim. Hani şunda, şunu şey yapmayın. Ya işte başvuru ücretleri fazla şöyle böyle diye asla düşünmeyin. Bakın bazı şeyler çok önemli arkadaşlar. Yani onu size söyleyeyim. Yani böyle fırsatları kaçırmayın. Evet hemen devam edelim. Şimdi ben size KPSS'yi anlatacağım. EPS 2022 KPSS tarihleri ne zaman arkadaşlar? Genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri 31 Temmuz, KPSS alan bilgisi oturumları 6-7 Ağustos, öğretmenlik alan bilgisi 14 Ağustos tarihinde uygulanacaktır. En önemli husus burası arkadaşlar. KPSS lisansa başvuracaklar için, Sınav tarihi 2022 olarak 31 Temmuz 2022. Lisans olanlar arkadaşlar 24 Mayıs 6 Haziran aylarında başvuracaklar KPSS'ye. Yani KPSS lisans başvuruları şu anda başladı arkadaşlar. Yani bunu kesinlikle ve kesinlikle hele hele bizim KPSS lisansa giren arkadaşlarımız bunu kesinlikle kaçırmasınlar. Yani nasıl KPSS'de şansları var? Burada da var. Ön lisans e, KPSS başvuruları yani sınav ne zaman yapılacak? Ön lisansta 2 Ekim 2022'de e, yapılacak. Başvuru e, tarihleri ise arkadaşlar 3 ila 15 Ağustos e, 2022 e, tarihinde. Burayı da asla ve asla e, kaçırmayın e, arkadaşlar. Gelelim liseye yani en çok bizim EKPSS'de lise var ve ben lise EKPSS'ye girenlerin yani bu KPSS sınavına girmelerini çok önemsiyorum. Bakın yani sınav tarihi 6 Kasım 2022'de yapılacak. Tamam yani başvuru tarihleri ise 1 ila 13 Eylül 2022'de başvuru yapacaklar arkadaşlar. Yani bu videoyu tekrar tekrar izleyin. Devam edelim. Evet başvuru ücretleri 90 TL'den 115 TL. Devam edelim. Bir saniye. Yani başvuru ücretleri arkadaşlar gerçekten yani baya bir yüksek ama değer mi? Değer yani bence. Bakın yani ben bugün haberlerde izledim. Ankara Belediyesi, KPSS e başvuru ücretlerinin de yardımcı oluyormuş. Yani bazı belediyelerin bu şekilde bir bütçe oluşturduklarını görüyoruz. Belki sosyal yardımlaşma vakıflarına gidin, durumu olmayan sosyal yardımlaşma vakfından yardım alan arkadaşlarımıza buradan sesleniyorum. Yani sosyal yardımlaşma vakıflarının da böyle bir maddi yardımları oluyor. Yani biz KPSS sınavına girmek istiyoruz ve bunun için başvuruda bulunmak istiyoruz deyin, tamam mı? Belki oradan da Allah'ın izniyle yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Evet size bunu anlatmak istedim arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. Hiç tereddüt etmeyin. Bazı şeylerde yani KPSS'ye mutlaka ve mutlaka girin. Evet, şöyle bir yorumlarınıza da e, bakıyorum Evet, deneme amaçlı değil Orhan İlker yani e, Allah'ın izniyle bakarsınız tutar yani neticede yo ben inanıyorum bak e, KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarımız e, gerçekten böyle güzel hazırlandılar yani, arkadaşlar yaparsınız ya ben bak KPSS'den var ya sizlerin güzel puan alacağınıza inanıyorum e, onu söyleyeyim Evet, bu programı burada sonlandıralım. Nasıl olursa yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.